Yolladım da görmedi daha. ya yani görür, çalışıyordu bir şeydir. Ne demek ya, ben mesaj atıyorum ya. Merhaba, ben Murat. Merhabalar, ben de Melis. Ee, biz sizinle sohbet etmek için burada bulunuyoruz. Birazcık konuşacağız, ben de anlatayım sana ya Melis beni buraya sürükledi, e, evet. en çok o konuşmayı e. sever. O yüzden o anlatsın diye düşünüyorum. Direkt ben mi en çok konuşmayı seviyorum? Benim sesimi daha az duyacaksınız ama... Aha, aha. Evet. Neyse, biz, anlat, evet. biz konuşmayı çok seviyoruz, Kabul ediyorum. çünkü konuşuyoruz, çünkü konuşmak kendini anlatmak demek ya hani bir de neden? Çünkü kadınlar çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Neyse, biz kadınlar ve erkekler olarak toplandığımız her yerde, her sohbet ortamının konu. Her türlü ne olursa olsun kadınların ve erkeklerin birbirine farklı düşündüğüne geliyor. Farklı olduğumuzu kabul ediyoruz tabii ki ama kesinlikle ediyoruz. Farklı olmak demek her zaman haklı olduğunu olduğu anlamına gelmiyor. Ben e, kadınların her zaman haklı olduğunu düşünüyorum. Ben de kadınların her zaman haksız olduğunu değil haklı olduğunu. Ya gerçekten ağlatacak falan mısın benim konuşmaların sonunda? Biraz duygusal olduğumuzu kabul ediyorum. Hay şu en sev bak, şu hareket en sevdiğiniz şey ama evet. PlayStation'a gelince mesela, George. PlayStation derin yara. Şu mesaj konusunu zaten asla beceremiyorsunuz. Sayfalarca şey yazmışım, yazmış Allah yazmışım, yazmış Allah... anlatmışım. Ok ne ya? Ok duygusal bir şey yaşıyorum burada belki. Paylaşıyorum, koyuyorum, yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum, Ok diye bir cevap. Çok pratik değil mi? Ya en azından seni anladım. Evet canım. Gelince konuşuruz. Çok değil mi peki? Efsane. Ne demek istediğini çok iyi anladım, <gülüyor> ben de seninle aynı fikirdeyim bu konu. Zaman zaman bence onlar haklı, zaman zaman bir haklıyız. Çoğunlukla saklıyız. haklıyız. E Murat'ı ikna edeceğim ya. Sizinle birlikte Murat'ı ikna edeceğim. Bu konuşmanın, bu sohbetin sebebi bu. Bu bir savaş mı Murat? Tatlı bir savaş. Tatlı bir savaş. Çünkü biz çok seviyoruz aslında erkekleri. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bu arada hala cevap atmadı gerçekten. Gerçek ne yapma